Sevgili hayatımız Arapça kanalının sevenleri, takipçileri, kardeşlerim, arkadaşlarım, ablalarım Arapça hikayele Arapça hikaye okumalarıyla Arapçamızı ilerletme, zenginleştirme, geliştirme etkinliğimizin bugünkü bölümünde okuyacağımız kitap Her Ağaca 3 Ağaç her bir ağaca üç ağaç başlığını taşıyor. Başlayalım bakalım. Küllü şeceretin miseles. Her bir ağaca üç tane. Üç karşı her bir ağaç kesmeye bakın. Çölleşmiş, garip Anadolu'muz gibi. Ya yakılmış ya da kesilmiş. Bu kitap çoğumuzun arkadaşlar el müstevel evvel birinci basamak birinci devre birinci seviye yani 6 ve 7-ci yıllar 6 ve 7 diyar. Dar menhal menhal kitabevi. Evet. Eğitim serisi bu Hüde şair yazmış Muayyed Nâmet de resimlemiş Başlıyoruz Kânet Kânet idi Ne idi? İhde'l-kura Köylerden biri idi Es-sagîrati ihde arkadaşlar Bir demek Vâhidun, vâhidetun ya da birinde küçük köylerin birinde vardı ne vardı nasıl vardı idi tekâu düşerdi bulunurdu vaqa yaqav mevki konum küçük köylerin birinin konumu idi nasıl ala kımmeti cebelin ala kımmeti zirvesindeydi tepesindeydi neyin zirvesinde cebelin Dağın, alin yüksek bir dağın zirvesindeydi yani bir dağ köyü anlayacağınız. Kânet kane yekunu kün Kur'an köylerin biri idi. Es-sayra'dı küçük köylerin biri tekau düşerdi yani konumu vardı. Bulunurdu nerede? Ala kımmeti cebelin. Kımmet arkadaşlar zirve. Kımmet Cebelin, dağ demek. Nasıl bir dağ? Alin, yüksek. Nasıl tabi, tuhiyyitu, çevreleyen, ihata eden, ahata yuhiyyitu, e, bihe, köyü ihata eden, köyü kuşatan, el-eşcaru, ağaçların, nasıl ağaçlar? el-kesifetü yoğun, çok çaya, sık ağaçların kuşattığı ya da sık ağaçların ortasında kalan bir köy. Evet. Sık yani orman köyü anlayacağınız neymiş? Orman köyü. Ve kâne, tabi orman köyü ne olur arkadaşlar? Yeskutu düşerdi el-mataru Yağmur aziren yoğun, sık yağmur düşerdi. Sakata yas kutu. Yağmur için arkadaşlar yenzilu kullanılmıyor. Nezere yenzilu inmektir. Burada sakata yas kutu kullanılıyor. Yas kutun matarım azire. Fetezler yut artar izle de artıyor, el eşcaru, ağaçlar hudratan yağmur yağdıkça ağaçların yeşilliği de ne yapıyor? hudratan artıyordu. Mesela kudravat yeşillikler demek, hudravat. Başka ne oluyordu? ve temteli'u, imtele'e yemteli'u, temteli'u ve doluyordu mel'en dolu demek farigh boş demek meali mel'en dolu fariz boş el abaru kuyular ve uyunu ve pınarlar gözler aslında aynen şu yüzümüzdeki dış dünyaya açılan penceremize de aynı diyoruz topraktan fışkıran, su fışkıran yere de ayn deniyor arkadaşlar. Pınar, ayn. Hani böyle fışkırıyor yerden. Tabii şu anda pek yeni nesil artık ya da şu andaki insanımız pınar göremiyor. Yani sular çekildikçe çekildi, çekildikçe çekildi. Yani yeryüzünü doğayı hoyrat kullandıkça o da artık yavaş yavaş küsmeye ve tükenmeye doğru gidiyor. <gülüyor> ve'l-iyonu, bakın ve'l-iyonu, a'bâr'u bi'r'un bir kuyu. Bi'r'âni, iki kuyu, a'bâr kuyular. A'bâr'u Ali mesela, Medine-i Mekke'ye giderken bir mıntıka var. A'bâr'u Ali. Alenin kuyuları döndük abi. da o da cem'i arkadaşlar. Çocuklar. aynun göz, pınar, aynani iki göz ve uyunun gözler. Aynun aynani uyun. Vav'un eklenmiş. <gülüyor> Neyle doluyordu sevgili arkadaşlar? Bilmiyehi. <gülüyor> Bakın. Me un bu da cem gelmiş. Su, مَآني iki su, miyahum sularla dolarla diyor. Sularla doluyor. Evet, niye? Miyahul azbe tatlı sular, taze sular. Mâ Zemzemese Zemzem suyu. Evet, burada kelimeler var arkadaşlar. Qimmetün tepe, zirve. Alin nedir? Yüksek. Bakın. Bir run kuyu. E kuyular. Aynun bakın fışkırıyor yerden böyle su. Burada da uyunun. Nedir? Gözler, pınarlar. Tabi şimdiki çocukların çoğu bunları bilmez arkadaşlar. Ancak fıskiyeleri görür. Ama benim çocukluğumda ben hatırlıyorum bizim köyümüzde böyle fışır fışır su fışkırırdı yani yerden biz oynardık içerdik vesaire tertemiz pırıl pırıl su var tabi şu anda nerede kaldı burada da işte ağaçları kesen köller görüyorsunuz bakalım bu sayfada ne diyor وَكَانَ اَهْلُ ve ehlu الْتِلْكَ الْخَارِيَةِ şu köyün sahipleri idi ne idi ve yakt'un el eshşara kat'a kesmek el eshşara ağaçları keserlerdi yani şu köyün bahsettiğimiz köyün ehli vatandaşlar ne yapıyordu arkadaşlar ne yapıyordu ağaçları kesiyordu kata yakt'u iqta' qati'un kesen maqtu'un kesilmiş El eşşar da cemi gelmiş şeceretün şecereteni eşşar ve yehmilûne he ve taşıyorlardı yani neyi taşıyorlardı ağaçları yehmilûne he çünkü köylüler yehmilûne yehmilâni yehmilûne he ağaçlara gidiyor yani ağaçları taşıyorlardı kestikleri ağaçları ''İle e'a kariyetihim'' köylerine taşıyorlardı yani dağdan kestikleri ağaçları ne yapıyorlar? köylerine taşıyorlar ''ve yukattıûne'' tabi ''ve yukattıûne'' ve kesiyorlar ''cüzû'aha'' dallarını ve gövdesini ''ile kıta'ın kebiretin'' ''ile kıta'ın parçalara'' ''kebiretin'' büyük parçalara ''min al kaşebi tahtadan küçükten nedir kaşap tahta demek ahşap yapımısa tahtadan yapılmış. Demek ki ve kene ehlu tilka şu köyün sahipleri, sakinleri ne yapıyorlardı? yaqt'un kesiyorlar. Yaqt'un kesiyorlar el-eşcârı ağaçları kesiyorlardı. Kâne arkadaşlar Yardımcı fiil ne yapıyor? Olarak geliyor. Kâhne ve kardeşler vesaire. Ve idi Dıdı Manus. Mesela yakta ona kesiyorlar. kene yakta ona kesiyorlardı. Ve yehmilûne He Ve o Kestikleri ağaçları taşıyorlardı. İlâ kariyetihim ile ea nereye taşıyorlardı? Yehmilû demek bu ile kariyeeyim köylerine ve Vayu kattı ona katta burada aley ayrı tefi yani hem bu var hem de gayret var hem de çokluk var yukattı ona kesiyorlardı cuzu a dallarına, gövdesini ne yapıyordu? ile kita'in kebiretin büyük parçalara neydi? Minel haşebi tahtadan büyük parçaları ya da kütükten işte kütükle. Ondan sonra onu ne yapıyorlar? İşte sedir yapıyorlar, dolap yapıyorlar. Tabii marangozlara götürüp yapıyorlar. Kendileri yapmıyor. Şimdi bakın burada cüz'un gövde, cüz'un gövdeler yani ağacın gölgesi gövdesi yani arkadaşlar değil mi? <Sessizlik> <Sessizlik> ve kene ehlül karyeti köylüler idi yer yerbahune kazanıyorlardı mâlenk etiyle yani çokça para, mal min beyl ekşâbi tahta satışından min bey'i satışından el-ekşâbi tahta ağaç satışından ile neccarine marangozlar ve filmedinet şehirdeki demek ki ve kan ehlu'l-qaryeti mekan ehlul kariyeti, ve fakan ehlul idi ehlu'l-qaryeti köyün sakinleri yerbahuna rabiha yerbahun marbah marbah kar demek kazanç demek malen malen mal tabi para Kefiren çok yani köyün sakinleri, köylüler çok para kazanıyorlardı. Mim bey'il tahta satışından, ağaç satışından ile neccarine marangozlara fil medineti şehirdeki marangozlara satıştan, ağaç satışından büyük para kazanıyorlardı. Ellezine öyle maramozlar ki, bunu tarif ediyor sevgili arkadaşlar. Kenu idiler yasnaone üretiyorlardı. Sana yasna üretmek, inşa etmek, yani bir sanat eseri ortaya koymak, minhe o ağaçlardan efefen cemilen güzel mobilyalar yapıyorlardı. Efefen mobilya demek, eşya demek, cemilen güzel. Kel ne gibi? Kel esirreti, yatkarıola gibi, ve mekâgidi ve koltuklar gibi. Evet. Yani demek ki arkadaşlar, ve kane âhâlûl kariyeti, ve kane idi âhâlûl kariyeti köylüler, yani köyün sakinleri, köyün ehli Yerbahüne kazanıyorlardı, malen, kefiren, çokça mal, çokça para min bey'il ahşabi, tahta satışından ahşap satışından, ağaç satışından ile neccarine, marangozlara neccarun, neccarani, neccarune ile gelmiş neccarine Neredeki marangozlara? Filmedineti. Filmedineti şehirdeki marangozlara tahta satışından ne yapıyorlardı? Büyük paralar kazanıyorlar. Hangi marangozlar? Nasıl marangozlar? Ellevine Kenu yapıyorlardı. Yasna onu yapıyorlardı. Minhe, o satın aldıkları ağaçlardan, tahtalardan ahşaptan yani nedir? esafen ceminen güzel eşyalar güzel mobilyalar yapıyorlar da ne gibi? ke gibi Bak, ke gibi ke'l esirreti vel mekaidi ke'l esirreti serinun serirani esirretun yataklar gibi yani karyola tabi vel makaidi oda meq'adun meq'adani meq'a'd meq'adun utruk yani koltuk meq'adani iki koltuk meq'a'dun koltuklar evet demek bu şey satışından bunlar elde ediliyor bakın burada ne sevgili arkadaşlar marangoz serirun nedir bu yatak karyola ve meq'adun işte sandalye burada bugünkü Dersimizi noktalayalım. Hepiniz esen kalın. İlginiz daim olsun. Muhabbetimiz bereketli olsun. Sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim. Bir yeni videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın.